Şimdi arkadaşlar kesin şimdi arkadaşlar kesin ya şu an şu an saat 12 çeyrek var arkadaşlar gece yarışsa kesin benim tarzıma şu anda laf edeceksiniz işte Lila pijamanın üstüne siyah kacak mı olur falan diyeceksiniz bana her şey olur bana her şey yakışır arkadaşlar Ben bu duymam uyumam gerekiyor mesela Dokuz otobüsünde bince gideceğim. İngilizce kursuna gideceğim. Ama böyle bir video çekmek istedim arkadaşlar. Ben bugün ikiye kadar anca uyurum. Keşke bu videoyu erken başlasaydım. Onda falan başlasaydım. Şu ana kadar çok önemli. Ama gece yarısı çizim yapma isim geldi. <gülüyor> Ondan dolayı. Şöyle göstereyim. Uff. dakika gösteremiyorum. Ah. Şey çizeceğim arkadaşlar. Kedimle beraber kendimi çizeceğim arkadaşlar. Umarım güzel çıkıyorum. Ama çok uzaktan çıkıyorum. Farkındayım. Aslında. Şunu çizeceğim arkadaşlar. Belki görmüşsünüzdür. Kedimle beraber ben yani. Gece gece bunu çizeceğim. Ve... Bu şekilde. Başlıyoruz. Ve şu an birazcık gözüküyor sanki ya. Bir de paralama defterlere sipariş verdim arkadaşlar. Ama şu anda ya nasıl çekebilirim ki acaba ya? Bir dakika arkadaşlar. Zaten suratımı gördünüz arkadaşlar. Belli bir şey. Şu anda da sadece yaptığım resmi göstermek istiyorum. Ya da öyle mi yap Bir Bir dakika. Arkadaşlar acaba ben bunu böyle nasıl çekeceğim? <gülüyor> Olmuyor. Büyük ihtimalle bu tam yüzümün olduğu kısmı kırparım arkadaşlar. Çünkü buradan bir dakika daha başlatmadım. Bu... Ben yani yere koydum. Yani şu şekilde gözüküyor. Yerde yani işte yatağın üstünde. Ve onun dışında da kendimi çekiyorum <gülüyor> birisinin yardım olmadan yaptığım iş çok zor arkadaşlar bu arada paralama defterini yaparken de bu şekilde yapacağım ben yani çok zorlanacağım şimdi arkadaşlar bunu çizeceğim bunu çizeceğim buraya bunu çizeceğim bir dakika şöyle yapalım bir dakika bence böyle daha güzel oluyor acaba çizebilecek miyim çok iyice başlayalım arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim diyoruz ilk olarak şöyle ilk olarak kendinden başlayacağım şöyle bir kafa çizeceğim ve hemen yanlışımı da yaptım zaten sığdıramayacağım büyük ihtimalle buraya sığdıramayacağım bu yüzden Paranlama defterini yaparken de buçukluklarla karşılaştım hem yüzümü gösterdim hem siz benim şeyimi görün diye. O her şeyin altından kalkıyorum ben ya. O kadar kursa falan gidiyorum mesela. Umarım bir şeye benzer. <gülüyor> Benzemedi bir şey. Kafam çok küçük oldu, büyük çizdim. Yani böyle güzel oldu birazcık. Yani bir ihtimal, bir ihtimal biliyorum. O da sevmek benim için falan. Kolayım hiç bilmiyorum. Kara kalem yapsam boyasam mı acaba ya? Ben boyamak istiyorum arkadaşlar. Şu an bence gözüküyor ya. Net bir şekilde. Böyle böyle yapalım. Bayağı azıverdim arkadaşlar. İzledim. çizmiyor Ondan dolayı olmuyor şu anda. Uf. Bu şekilde. annem gelicek şimdi yat zıbar Ayşen diyecek o olacak en son yani <gülüyor> yat zıbar Ayşen Ayşen yat zıbar senden bu kişinin var gece gece resim çiziyorsun Ayşen Ayşen <gülüyor> ben bu arkadaşlar bunu yapmak için çok ekipman ihtiyacım var benim umarım anlatabilmişimdir şunu şöyle yapacağım İnşallah... galiba annem garip oldu <gülüyor> Bu şekilde işte arkadaşlar Çıkıyor muyum? Bence çok güzel çıkıyor ya Bir de video çıkmıyormuş falan <gülüyor> Neyse Şuraya çukur yapacağım böyle Gamze deniyor buna Aslında Gamze arkadaşlar yüzdeki bir kusurmuş Bildiğim üzere yani duyduğum gibi Duydum yani bir yerden Yüzdeki bir kusura Gamze deniyormuş Duymuştum Şimdi Arkadaşlar Kara kalem mi yaptım acaba arkadaşlar ya hiç bilmiyorum. Kara kalem bence daha kolay ya öyle gibi geliyor yani. Tamamdır. Oluyor mu sizce? Oluyor mu? Bence oluyor. Yani gece gece benden bu kadar. <gülüyor> Arkadaşlar. Of berbat oldu ya. Neyse. Neyse. resim çiziyorum ben burda olmadı sanki ya hiç şunu biraz küçültelim kafama bence kafam çok büyük oldu benim böyle yapalım bayağı ara verdim ben resim çizmeye arkadaşlar ya maalesef kim kapanma canım benim, kapan aşkım benim sanki performansım çok güzelmiş gibi bir de şey yapıyorum ya Allah'ım neyse <gülüyor> Hocam aradım, hmm. ben çok şey yaptım. Ya arkadaşlarım, ne yapıyorum ya? Ancak çoktan iyidir ya. Of. Berbat, berbat, berbat hiç hiç ara vermeseydim hep çizmeye devam etseydim arkadaşlar ya Uf. ama işte şu da almadım zaten hep kendim evde bir şeyler öğrenmeye çalıştım ben şurada da şaşver gelsin şurada da şaşver gelsin işte böyle kara karem resmemiş bacağım ağrıdı <gülüyor> bacağım ağrıdı Şöyle, şurası şöyle gelsin. Burası benim boynum. Böyle boyun. onlar sonra o Ne güzel bir şeymiş resim çizmek ya. Berbat oldu ya. Neyse artık onu. Şu saçı biraz daha yukarı yapalım biz. Çünkü şuradan şey gelecek, böyle şeyim gelecek. Bu da böyle gelsin ya saçı ne yapalım ya? Böyle gelsin, böyle gelsin. Böyle gelsin. Çizme merakım geldi gece gece arkadaşlar. Ne yapabilirim, ne yapabilirim, ne yapabilirim? ne yapabilirim konuşmayı da unuttum arkadaşlar konuşmayı unuttum gece gece resim çizme merakım geldi daha doğrusu yani. bunu da böyle yapalım biraz değişik ya illa benzemesi gerekmiyor ya of bence değişik değişik bir şeyler <gülüyor> kafamızı göre takılıyoruz işte öyle Öyle gölge yaptık. böyle güzel oldu ya. Ne yapabilirim ben ya. Benim de becerim bu kadar arkadaşlar. Hmm, ondan sonra şu kamzeyi şöyle. Kamze şöyle olsun. İçini dolduralım birazcık. Arkadaşlar tiyatro kursuna yazıldım. Bir de keşke İngilizceye gitmesedim ya. İngilizce bence çok... Bir de öğrenemeyince insan sünneti bozuluyor ya. Bu ziyice Böyle kedimiz sıra kedide. Kedimizi nasıl yapacağız acaba? Şu şöyle. Şu, tam şuraya kol. Kolda. Şöyle gelsin. Şöyle gelsin. Şuradan. Böyle çizelim buramızı. Şöyle çizelim. Bu şekilde Ondan sonra Böyle yapalım Ay yani güzel oldu ya Böyle bir parmak. <gülüyor> gece gece de çizme peleleri geldi bana. Çok fena ya. Of arkadaşlar ya. Bu tırnağımız olsun. Bu şekilde. Ay. Şimdi arkadaşlar bir daha başlattım videoyu. Bunu da bir daha başlattım. Ya arkadaşlar çok kısıtlı şeylerim var benim. Bundan dolayı böyle çizebiliyorum. Böyle video çekebiliyorum size. E paralama videomda acaba bir şey olacak? Hiç bilmiyorum. Ona daha çok zorlanacak gibiyim ben. Maalesef. Beni başka şeyler için izliyorlar genel olarak. Dans falan ama dans edekten vermiyor YouTube. Ondan dolayı inşallah kediye bir şey benzetebilirim. <gülüyor> ne alakaysa, değil mi? diye böyle Pati, ilk patisiyle başlamayan da bir şeyini bilim yani. Ne yani? Ondan şu şuradan böyle bir boşluk yapalım. Buradan benim elim gelsin. Yani şu şekilde. Şöyle gelsin. Bakın. Şöyle gelsin. Bayram çıldıracak gibi oluyorum arkadaşlar ya. Siz de doluyor mu böyle? Çok güzel doluyorum falan. Şöyle şuradan da bir diğer patisi gelsin. Şuradan da diğer patates Kedi ağacına çüştüm seni. <gülüyor> Neyse. Aşkım özür <gülüyor> Bir dakika. Şuraya boşluk. Şöyle yapalım. Ya berbat çizim yeteneğimle beraber. biraz daha yukarı mı açsaydım ben ya? şöyle yapalım en iyisi burasında da taşması olsun bence taşma güzel şeydir bu ne bi bir kedi yaa Ayşe sen hiç boku on ya? Burada, buraya meme çizelim. Yani memem olsun benim. Mememden dolayı kediyi kapatmış olayım. Memem de bu şekilde olsun. Bence güzel oldu. <gülüyor> bu memem benim arkadaşlar. Çok tatlı oldu bence böyle. Kediciğim benim ya. Kedi ağzı çizdim senin ya. Güzel mi oldu arkadaşlar sizce? Elim çok büyük oldu. Kafam kadar el çizdim ya. Ma öyle elim büyük yani. Burada da büyük bu kafam kadar elim var yani. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? <gülüyor> bu da böyle kullere gibi bir şeyler içeceğim. Böyle kullere çizdik Bu da kedimiş. Böyle yumuk gözlü bir kedi. Ve öş. Evet. Bence tatlı oldu ya. Sizce arkadaşlar. <gülüyor> gece gece resim çizme perisi. <gülüyor> Çok tatlı oldu bence. Böyle renkler renkler falan bir şeyler yaptım. Değişik değişik. Bu videoyu YouTube'da paylaşılmemi hiç bilmiyorum. Gece gece resim çizme şeysi geldi bana. Vallahi çok saçma salak bir şey oldu bu yaa. <gülüyor> Beceremiyorum. Of. Neyse geliştirilebilir bence. Geliştirebilir mi arkadaşlar sizce resmi mi? Sizce yani geliştirilebilir mi? Şunu da boyayayım en iyisi. bence geliştirilebilir bir resim bu bir geliştirilebilecek bir resim pembe kalemimi bulamadım Aman, aman. yeter çöz bile kara kalem bu kara kalem olsun bu kadar kara kalem Böyle bir karakalem de bu da meme var arkadaşlar böyle bu kadar büyük normalde ama bu da meme morsu böyle bir meme min çıkıntısı falan bu şekilde bir bu da böyle geliyor. Yani niye bu bundan çıkıntılıyorum ben. Geliştirebilirim dimi işte kaç yaşında acaba? Kaç yıl sonra falan. Burada da gamçam var gibi çıkmış benim bu arada arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şurayı şöyle. Olmadı. Olmadı bunu arkadaşlar. Arkadaşlar bunu arkadaşlar. Bunu arkadaşlar. Arkadaşlar bunu. Çocuk olarak böyle bir şey çıktı. <gülüyor> nine çizdim. Nine, nine, nine oldu arkadaşlar. Bu nine oldu. Böyle videonun devamını istemeyin lütfen benden. Olmuyor olmuyor. Şimdi bunu montaj diyeceğim. <gülüyor> ilk defa dizim çiziyorum. Ama olsun YouTube kanalım için ilk oldu. İleride de paralama defteri için çizeceğim. Tamam mı? Bu kadar arkadaşlar videom beğenmezsiniz büyük ihtimalle. Ama siz beğenin. Bay bay. Kanalıma abone olun. Like atın. Güle güle.